Türkiye'nin tablosundan haber karşınızdayız. Penderjem Tarık ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatleri bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmelerini için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya şöyle bir tane çekirlesek: TV, TV, Sosyalcep, Pinterest, haber, ok haber, TikTok, haber, TV, Facebook, LinkedIn, Tumblr, Tarık Haber, İnternet, Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Red Dead Ground, Type 70108, YouTube, Tarık Haber TV, VKM'ler, Tarık ve Masyaplar'a yayınlayız. Bir kolay burada da yayınlarız, bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bir yere ulaşabilirsiniz ve Twitter'da, Twitter'da sohbet otularına da dahil olabilirsiniz değerli izleyenler ve ilk yayınımız ilk haberimiz başlıyor. Değerli izleyenler, dolar günü 19,40'la gün yükselişle, euro 21,26'la yükselişe altın, ile yükselişle ve, ve İstanbul Borsası günü ile günü düşüşle kapattılar. Son dakika ben Erdoğan başkanı Erdoğan iki bir den Konutlarda bir ay sıcak su ve mutfak için bir yıl ücretsiz doğal dedi. Son dakika haberine göre Karadeniz gazı için büyük gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yerli gaz sistemi verilmeye başlandı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleyen müjdeleri açıkladı Erdoğan. Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküp'e denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgaz bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki bir ayda tüm konutlardaki doğalgaz kullanımından Ücret almayacağız dedi. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müjdeyi birden açıkladı. Konutlarda bir ay sıcak su ve mutfak için bir yıl ücretsiz doğalgaz. 20 Nisan 2023-20.06 son güncelleme. 20 Nisan 2023-21.41 Son dakika haberi. Karadeniz gazı için büyük gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yerli gaz sisteme verilmeye başlandı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeleri açıkladı. Erdoğan, vatandaşlarımızın aylık 25 metreküp'e denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki bir ayda tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız, dedi. Takip et. Son dakika, Türkiye'nin beklediği gün geldi songuldak açıklarında Sakarya gaz sahasında keşfedilen 710 milyar metreküp rezervlik yerli ve milli doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği devreye alma töreniyle ulusal avalandı. Karadeniz doğalgazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filiost'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Bugün Filiost'ta ülkemizin iki bayramını birden kutlamak için bir aradayız. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbinden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki kardeşlerimizin her birine afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu mis bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bu projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filos'un 175 km açığında Fatih gemimizin sondajıyla atmıştık. 2020 Ağustos'unda ilk adımı Filios'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih Sondaj Gemimize Kanuni Gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığımız modellemeyle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak destilendi. Çarçuma bir kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında öncesi sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. 10.000 personel ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışması ile ortaya çıkan başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Bu uzun ve meşakkatli yolun en mutlu anına geldik. Süreyi 3 yılın altında indirdik. Dünyanın diğer yerlerinde keşfetme çıkarma zamanı altı, 7 yıl olan süreyi 3 yılın altına indirdik. İlk etapta günde 10 milyon metreküp, ilerleyen dönemde günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının %30 unu karşılayabileceğiz. Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filios ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gazmaz yok diye dolanan o kifayetsiz muhteristleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübüne üzmeyi sürdüreceğiz. Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik ve burasını ülkemizin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Ülkemizde geçtiğimiz 21 yılda yaptığımı her yatırımda ülkemizdeki her insanın hayatını kolaylaştırmış refahını artırmış olduk. Mutfak ve sıcak su kullanımındaki doğal gaz bir yıl ücretsiz. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküp'e denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Aylık mutfak sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun. Tüm konutlardaki doğal gaz bir ay ücretsiz. Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketimlerinden ücret almayacağız. Tamamı bir ay süreyle ücretsiz olacak. Isınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. Bakan Dönmez'den açıklamalar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Bugün burada bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. İnanan, vazgeçmeyen, sonunda vaat edilen zafele ulaşan insanlara birlikteyiz. Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Farklı düşündükleri, farklı gördükleri için önce oldular, çığır açtılar. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Sonuca ulaşamamıştık. Umutla çıktığımız yolun sonu müjdelerle noktalandı. Fatih sondaj gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Bize düşen çalışmaktı. Her arayan bulamazdı, lakin bulanlar arayanlardı. Yılmadık, inandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk. Yılmadık, ümidimizi kırmadık, başaracağımızı biliyorduk. Her türlü zorluğa ambargoya rağmen hamdolsun başardık. Bir hayalimiz vardı, inandık, başardık. Her türlü ön yargıyı kırdık, arayamazsanız dediler aradık, bulamazsın dediler bulduk, çıkaramazsınız dediler çıkardık. Bu eser 85 milyonun, bu gurur tüm Türkiye'nin, bu başarı Türkiye ile sevinen bütün kardeşlerimizin. Konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayacak. İlk fazda 10 kuyuda günlük 10 milyon, ikinci fazda 40 kuyudan günlük 40 milyon metreküp doğal gaz üreteceğiz. Tamamlandığında doğal gaz ihtiyacımızın %30 bunu tek başına karşılayacak. Tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üreticinin elinde kaldı. Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ikramlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı meydana geldi. Bir kişi gözaltına alındı. Son dakika haberine göre Adana'daki AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alıp AK Parti sözcü, sözcüsü Ömer Çelik saldırı sonrası kameraların karşısına geçerek hmm. yaptığı açıklamada saldırganın ilk ifadesinin ortaya çıktığını belirdi. Çelik 13-14 el, el ateş açıp mensubu olduğu partiyi söylemiş diye konuştu. Son dakika AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı. Bir kişi gözaltına alındı. 20 Nisan 2023 17.01 son güncelleme 20 Nisan 2023 19.03 Son dakika haberi Adana'daki AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik saldırı sonrası kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklamada saldırganın ilk ifadesinin ortaya çıktığını belirtti. Çelik, 13-14 el ateş açıp, mensubu olduğu partiyi söylemiş diye konuştu. Takip et. Son dakika, İYİ Parti ve CHP İstanbul il binalarına yönelik silahlı saldırı haberlerinden sonra, bu kez de Çukurova'daki AK Parti ilçe binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde saldırıyı bilerek, isteyerek düzenlediğini söylediği belirtildi. AK Parti cephesinden de açıklamalar peş peşe geldi. İşte detaylar. Olay saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi parti binasına ateş açtı. Saldırının ardından harekete geçen polis şüpheliyi yakaladı. AK Parti sözcüsü Çelik 13-14 el ateş açıp mensubu olduğu partiyi söylemiş. Saldırı sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 13-14 el ateş açıp mensubu olduğu partiyi söylemiş. Saldırgan AK Parti'ye karşıyım deyip ateş açmış. Aldığımız ilk bilgiler AK Parti binasının hedef alarak eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ben şu partime mensubum diye bir parti ismi veriyor. O sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu söylüyor. Bunu demesinin şu aşamada bir önemi yok. Esas olan şu, ben televizyonlardan izliyordum, AK Parti'nin bazı söylemleri üzerine eylemi gerçekleştirdim yaklaşımı var. Bu tip saldırılar, tacizler, provokasyonlar AK Parti teşkilatlarında geri çekilme gibi bir durum yaratmaz. Seçime doğru giderken bu tür provokatif saldırılarla geri adım atmayız. Emniyet güçlerimiz saldırganı yakalandı. İlk ifadesinde saldırgan, bilerek AK Parti'yi hedef aldığını ve bu saldırıyı bilerek, isteyerek düzenlediğini söyledi. Emniyet güçlerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Daha güçlü bir şekilde sokak ve meydanlarda olarak vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Herkese şunu ifade etmek istiyoruz. Son 10 gündür özellikle uyarıyoruz. Terör örgütlerine karşı söylenmeyen ifadelerin Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelik ifade edilmesi daha büyük provokasyondur. Bunu da bir kez daha ifade etmiş olayım. Tüm teşkilatlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bakan Bozda, saldırı kınıyorum Adalet Bakanı Bekir Bozda, sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırı yıkınıyorum. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırı ile ilgili resen tahkikat başlatılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe binamıza bir kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenirken soruşturma sürüyor. Kandemir, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıya kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası. İYİ Parti İl Başkanlığı'nı kurşunlayan saldırgan yakalandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Seçim açıklaması. Cenge gitmiyoruz. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu ara Sinan. Okan'ın oyları bana kaydı sözlerine yanıt geldi. Erken konuşmamak lazım dedi ve ekledi. Oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur dedi. Mühendis Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Atay İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Okan'ın Muharrem İnce'nin oyları bana kaydı açıklamasına yanıt geldi. Mühendis Yalova'da vatandaşlarla buluşan İnce o an açıklamalarıyla ilgili Babala TV'deki yayını hatırlatarak İzleme oranına bir bakalım, oy oranında 3 aşağı 5 yukarı belli olur ifadelerini kullanmış. Muharrem İnce'den Sinan Oğan'ın oylar bana kaydı sözlerine yanıt Erken konuşmamak lazım dedi ve ekledi, oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur. 20 Nisan 2023-19-10 son güncelleme, 20 Nisan 2023-19-10. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Muharrem İnce'nin oyları bana kaydı, açıklamasına yanıt geldi. Memleketi Yalova'da vatandaşlarla buluşan İnce, Oğan'ın açıklamalarıyla ilgili Babala TV'deki yayını hatırlatarak, izlenme oranına bir bakalım oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur, ifadelerini kullandı. Takip et. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Muharrem İnce'nin oylarının kendisine kaydı yönündeki açıklamasına İnce'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanı adayı ve memleket partisi lideri Muharrem İnce, ben babala TV'ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım, oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur, dedi. Tehtifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova sokaklarında gezerek vatandaşları ve esnafları selamladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet, Fatih, Karteli, Çeşme Sokak ve İstanbul Caddesi üzerinde devam etti. Bu memleketi uçurumun kenarından çekip alacağız. İstanbul Caddesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştiren İnce, yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Slogan ne, ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Düzlüğe çıkaracağız bu memleketi. Çurumun kenarından çekip alacağız. Ne Erdoğan'la olur, ne Erdoğan'ın eskileriyle olur. İkisiyle de olmaz. Üçüncü bir yol lazım bize, üçüncü bir yol. Onun için yollardayız. Dün İzmir'deydim, bugün Yalova'dayım. Devam edeceğiz. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bir yanda tek aday, öbür yanda tek aday. Ya biz tek adamdan bıktık. Niye tek aday? Sandık orada yarışalım. Sonuç kötü olursa faturayı sana keseriz. Yapma ya. Demek ki siz sonucun kötü olmasıyla uğraşıyorsunuz. Demek ki sizin derdiniz 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 büyük şehir var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var. Gazeteleriniz, televizyonlarınız var. Bu garibanın bir tane 2006 model otobüsü, bir de telefonu var. Bir otobüste, bir telefonla bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz, alayını. Erken konuşmamak lazım. C. Ardından İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, diğer Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Muharrem İnce'nin oyları bana kaydı, açıklamasını değerlendirdi.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 Son dakika ben öyle penaltı yaptı. Kanlar içinde yerde kaldı. Sivas Spor Trabzonspor maçında sakatlan Larsen hastaneye kaldırıldı. Son dakika ben ne göre Süper Trosberg'in 30. haftasında demin grup Sivas Spor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan maçın 22. dakikasında yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Trabzonspor'un bek oyuncusu Steiger Larsen. Rakibine yaptığı müdahale sonrasında kanlar içinde yerde kaldı. Hakem Sivaspor lehine penaltı karar verirken Larsen de kırmızı kart göster. Tanimarkalı futbolcu yerden kalkamadı ve ambulansa alındı. İşte detaylar. Son dakika penaltı yaptı. Kanlar içinde yerde kaldı. Sivasspor Trabzonspor maçında sakatlanan Larsen hastaneye kaldırıldı. 20 Nisan 2023 2108 son güncelleme 20 Nisan 2023 2156 Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 22. dakikasında yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Sitircirlersen rakibine yaptığı müdahale sonrasında kanlar içinde yerde kaldı. Hakem, Sivas Spor lehine penaltı kararı verirken, Larsenede kırmızı kart gösterdi. Danimarkalı futbolcu, yerden kalkamadı ve ambulans alındı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Demir Grup Sivas Spor ile Trabzonspor, Spor, Sport Auto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Bordo, Mavilliler oldukça hareketli başlayan maçın 11. dakikasında Lazar Markovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından yükselen tempo sonrasında 22. dakikada yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Penaltı ve kırmızı kart. Sivasspor'un kullandığı kornerde iyi yükselen Butas'ın kafa vuruşunu orcan Çakır son anda çıkardı. O sırada Hakan Arslan ve stricir Larsen topu hamle yapmak istedi. Arslan, Larsen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi ve Danimarkalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Penaltıya sebep olan hareketi yapan Narsen ise rakibinin düştüğü sırada ayak tabanının yüzüne gelmesi sonucu kanlar içinde yerde kaldı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Narsen, sedyeyle kenara getirildi ve ambulansa alınıp hastaneye götürüldü. Yaşadığı travma nedeniyle Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre tecrübeli futbolcu, yaşadığı travma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun genel durumunun iyi olduğu ve çekilen tomografisinin temiz çıktığı ifade edildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trabzonspor'un yeni hocasından iddia... Ama haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Süleyman Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lere tepki geldi. 45 dakikada saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz dedi. Esenlerde halkayı hitap eden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Vekili adayı Süleyman Soylu konuşma sırasında aynı meydana bulunan standlarında şarkı çalan HDP'lere tepki gösterdi. Soylu bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok derler ve kepazeler bu ülkelerin İçişleri Bakanı konuşuyor. Orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz? Tam 45 dakikalık saygısızlık ve nazaketsizlik yapıyorsunuz. Ayrıca özgürlük istiyorsunuz ifadelerini kullandı. Süleyman Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki, 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz. 20 Nisan 2023-17-18 son güncelleme, 20 Nisan 2023-18-30 Esenlerde halka hitap eden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, konuşması sırasında aynı meydanda bulunan standlarında şarkı çalan HDP'lilere tepki gösterdi. Soylu, bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok derler ve kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor. Orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz? Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz. Hala özgürlük istiyorsunuz, ifadelerini kullandı. Takip et. Makam aracı Tobi ile Esenler Dört Yol Meydanı'na gelen Bakan Soylu, ardından alanda toplanan vatandaşlara seslendi. Konuşma esnasında aynı meydanda şarkı açan HDP standına ise tepki gösterdi. Ne özgürlüğü istiyorsunuz? Alanda toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, sizlere bir selamım var. Bu milletin sevgilisi tam 21 yıldır bu ülke için hizmet eden ve ben sadece milletimin ve Allah'ın önünde eğilirim diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Bu devletimizin kararlılığını göstererek okullar, camiler, yerli otomobiller yaptık. Bu milletimizi PKK'ya muhtaç etmedik. Döviz operasyonları yaparak ekonomimize saldırdılar ama müsaade etmeyerek birlik içerisinde durduk. Suriye İç Savaşı'ndan sonra dünyanın en büyük göç dalgası ile karşı karşıya kaldık. Bu göç dalgasıyla alakalı dünyada büyük olaylar oldu ancak Türkiye'de bir tek büyük toplumsal olay gerçekleşmedi. Ufak olaylara ise güvenlik güçlerimiz hemen müdahale ettiler. Biz kardeşimize sahip çıktık ama kamu düzenimizi hiç kimseye bozdurmadık ve tedbirlerimizi ona göre aldık. Pandemi ile karşı karşıya kaldık. Kimse kimseyle görüşemez hale geldi. Biz kimseyi yalnız bırakmadık. Avrupa'da insanlar hastanelerin bahçelerinde içeriye giremeden öldüler. Kılıçdaroğlu çıkıp şehir hastanelerine, israf demişti ama yaptık. Bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok derler ve kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor, orada istediğinizi yapıyorsunuz daha ne özgürlüğü istiyorsunuz? Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz, hala özgürlük istiyorsunuz. Onlar her PKK'lı terörist öldüğünde göz yaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar diye konuştu. İha! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre büyük müjde geldi Fransızlar transfer duyurdu. Mario Cardi'nin sözleşmesini bile açıkladılar. Son dakika haberine göre Sperros Bergin 30. haftasında Alanyanspor deplasman Başkan Galatasaray sağdan 4 birlik galibiyetle ayrılarak liderliğini pençil, perçinlemişti. Sarı kırmızıların ikinci golüne kaydeden Mario Cardi yaşadığı sakatlık neleriyle Maçın ikinci yarısına riske edilmemişti. Gösteri performansa taraftarların büyük beğenisini toplayan Arjantinli Yıldız için Fransız basından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşleri terkmiş. Son dakika Galatasaray'a büyük müjde. Fransızlar transferi duyurdu. Mauro Ucadi'nin sözleşmesini bile açıkladılar. 20 Nisan 2023 18:54 son güncelleme 20 Nisan 2023-19-23. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanya Spor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 lig galibiyette ayrılarak liderliğini perçinlemişti. Sarı, Kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında riske edilmemişti. Gösterdiği performansla taraftarların büyük benisini toplayan Arjantinli yıldız için Fransız basınından flash bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Galatasaray, Sport Auto Süper Lig'in 30. haftasında Alanya Spor'a konuk olmuştu. Sarı, Kırmızılılar, müsabakadan 4, 1 lig galibiyette ayrılmış ve puanını 69 A yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Ligin bitimine 7 hafta kala Galatasaray'da flash bir gelişme yaşandı. Alanya'da Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Mauro Icarbi, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda riske edilmemişti. Fransızlar duyurdu. Gelecek hafta oynanacak olan kara günlük maçına yetiştirilmeye çalışılan Arjantinli yıldız için Fransa'dan gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Anlaşmaya varıldı. RMC Sports'un haberine göre sarı, kırmızılı yönetim, bomb servisi konusunda Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi Galatasaray'ın Hücardin ile de en sıkıştığı ve 3 yıllık sözleşmenin hazırlandığı kaydedildi. Mandanara Galatasaray'a ben ikna ettim. Eşi Van'da Nara ise aynı zamanda menakerliğini yaptığı Icerdi'nin geleceğiyle ilgili konuşurken, onu İstanbul'a gelmeye ben ikna ettim. Icerdi'nin bugünü için, geleceğe yönelik düşleri ve hedefleri için mutluyum. Türkiye'de çok az bulunabildim, iş için ayrılmak zorundaydım ama daha uzun yaşamayı çok isterim. İstanbul inanılmaz bir şehir açıklamasını yaptı. Icerdi dün sabahki paylaşımında, bazı insanlar bir şeylerin olmasını ister, bazıları hayal eder, bazıları ise gerçekleştirir, ifadelerine yer verdi. Bu sezonki performansı Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 14 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Zanyo. Haber ürkenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Yani, üreticinin elinde kalan prasalar boş alana atıldı. Yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı. Yoldan geçenlerin dikkatini çekti. 20 Nisan 2023-21-43 son güncelleme. 20 Nisan 2023 21:43. Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı. Olan yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Takip et. Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolu kenarında bulunan boş alanda tonlarca atılmış pırasa yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Durumu zabıta ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kışlık sebze olan pırasanın sezon sonu olması ve bayram arifesi nedeniyle dışarıdan alıcı gelmemesi üzerine satılamadıkları için atılmış olabileceği öğrenildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Karaman'da feci kaza. Kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten alt geçide düştü. 2 ölü bir yaralı. AYM. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe'de Josio King mutluluğu bir ay sonra geri döndü. Fenerbahçe Spor Rusper'in 31. haftasında evinde oynayacağı İstanbulspor Spor hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Salla bir ay sonra sakatlığını atlatan Joshua King takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de Joshua King mutluluğu bir ay sonra geri döndü. 20 Nisan 2023-20.05 son güncellene 20 Nisan 2023-20.05. Fenerbahçe, Sport Auto Süper Ligi'nin 31. haftasında evinde oynayacağı İstanbul Spor Maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı, lacivertlilerde bir ay sonra sakatlığını atlatan Joshua King, takımla çalışmalara başladı. Takip et. Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbul Spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör George Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kor çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdükleri itmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Midipol-Başakşehir maçında ilk 11, deforma giyen futbolcular itmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Joshua King takımla çalıştı. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joshua King, takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı süren Michi Batshuayi'nin ise gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'de Erden Timur harekatı. Yeni Hoca kente geldi. ilk transferi bile belli. İmza atmadan ortalık karıştı. Hapisteki Alves üçüncü kez ifadesini değiştirdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medyada duyurdular Bayraktar Kızıl Erma 8. uçuş testini başarıyla tamamladı. Barkay Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar... Bayraktar Kızıl, Erma, insansız savaş uçağının 8. Uçuş testini Bayraktar Kızıl Erma insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Sosyal medyada duyurdular. Bayraktar Kızıl 8. uçuş testini başarıyla tamamladı. 20 Nisan 2023-19-20 son güncelleme 20 Nisan 2023-19-20 Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızıl insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Takip et. Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılerma İnsansız Savaş Uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılerma, 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Listin üzerinde alçak irtifada 630 gemi, hızda test manevralarını gerçekleştirdi, ifadelerini kullandı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Reci Kaza Ana haber bölgenimiz devam ediyor, diğer haberimize geçiyoruz. Zeynep Bastık'tan iddialı pozlar geldi. Görenler altına etekimi unutmuş dedi. Uzun bir süre iç çamaca pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık. Yine pozlarına paylaştığı sosyal medyada aktif olan genç şarkıcı yine çok iddialıydı. Çeketli bozuyla dikkat çeken şarkıcı Zeynep Bastık'ı görenler altına etek giymeyi unutmuş dedi. Zeynep Bastık'tan iddialı poz. Görenler altına etek giymeyi unutmuş dedi. 20 Nisan 2023-836 son güncelleme 20 Nisan 2023-15-35 Uzun bir süre iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık yeni pozlarını paylaştı. Sosyal medyada aktif olan genç şarkıcı yine çok iddialıydı. Ceketli pozuyla dikkat çeken şarkıcı Zeynep Bastık'ı görenler, altına etek giymeyi unutmuş dedi. Takip et. Volga akış ile evliliği kısa sürede biten Zeynep Bastık pozlarıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık özellikle beyaz iç çamaşırlı halleriyle ekşi sözlükün bile gündemine girmişti. Özel hayatına dahil konuşmaktan pek hoşlanmayan Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde daha 30 yaşındayım. Keyfin yerinde diyerek dikkat çekmişti. Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oluna poz verdi. Bastık son olarak da pozlarıyla dikkat çekti. Gezdiği çeşitli yerlerde pozlar veren Bastık yine çok iddialıydı. Zeynep Bastık tarzıyla dikkat çekti. Siyah oversize ceketiyle poz veren Bastık'ın altına bir şey yok gibi görünüyordu. İddialı seçimiyle poz veren Zeynep Bastık'ı gören takipçileri, altına etek giymeyi unutmuş, yine iddialısın, etek mi short mu ne giydin yorumlarında bulundu. İlginizi çekebilir. Bayram fırsatlarını kaçırmayın. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz efendim. Bugün videosunda bugün deşeğe düşüren anlar yaşandı e o etkiyle ayakkabıları ayağından çıkıp fırlatsın. Kameraya yansıyan anlar görüntüleri deşere düşürdü. O etkili ayakkabıları ya yanından çıkıp havaya fırladı. Afyon Karahisar'da karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Çarsın, şahsın çarpmanın etkisiyle ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ise e, görüntüleri deşere düşürdü. Kameraya yansıyan anlar görenleri dehşete düşürdü. Ayakkabıyla ayakkabıları ayağından çıkıp havaya fırladı. 20 Nisan 2023 9.41 son güncelleme 20 Nisan 2023 9.41. Afyonkarahisar'da caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Şahsın çarpmanın etkisiyle ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye savrulduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ise görenleri dehşete düşürdü. <gülüyor> Takip et. Olay Dinar ilçesi Yeni Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, GÖ, idaresindeki tır yolda caddenin karşısına geçmeye çalışan ST, tehlifat edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle ile ST, metrelerce ileriye savruldu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. ST, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam buradaki müdahalesinin ardından ise kent merkezindeki üniversite hastanesine sevk edildi. Talihsiz adamın ayakkabıları ayağından çıkıp havaya fırladı. ST'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken tır sürücüsü Geo ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ceyhan'dan güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde S.T. Min tırı fark ederek kollarını kaldırıp tırı durdurmaya çalıştığı ancak çarpmanın önüne geçemediği görülüyor. Tırın çarptığı S.T. Min ayakkabılarının ikisinin de çıktığı kameralara yansıyor. ST'nin metrelerce ileriye savrularak bir süre sürüklenmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Batman'da trafik kazası Ana haber bültenimiz devam ediyor efendim. Diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Orca'dan kritik iki ilde anket yapıldı. Beklenen sonuçları açıkladılar. İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları. Orca'dan kritik iki ilde anket. Beklenen sonuçları açıkladılar. İşte AK Parti, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin oy oranları. 20 Nisan 2023-22.03 son güncelleme. 20 Nisan 2023-22.03. ORC araştırma şirketi, il il yaptığı anket sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala, Aydın ve Denizli illerinde yapılan anket sonuçlarını paylaşan ORC araştırmanın elde ettiği verilere göre, iki ilde de AK Parti'nin oy oranları CHP ve İYİ Parti'yi geride bıraktı. İşte haberin detayları. Takip et. İl yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC araştırmanın son yaptığı paylaşım Aydın ve Denizli oldu. Kritik 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala yapılan anketlere göre, iki ilde AK Parti, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin oy oranları dikkat çekti. Aydın 2018 yılı genel seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın %49.66 ile 4 milletvekili çıkardığı aydında, CHP ve İyi Parti'nin oy toplamı %47.3 olarak rapor edildi. 2018'deki seçimlerde %40.43 alan Cumhur İttifakı ise ankete göre %40.60'lık bir orana sahip. Denizli Denizli'de ise 2018'deki seçimlerde %49.89 alarak 4 milletvekili çıkaran Cumhur İttifakı ankete göre %39.1'lik bir orana sahip. Millet İttifakı'nın ise 2018'de aldığı %45.54 lükoy oranı ankete göre %52 olarak ölçüldü. İlginizi çekebilir. Orkden Erzincan anketi. Mustafa Sarıgül olabilecek mi? Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz efendim. Kemal Kılıçdaroğlu memur Teoman'ı İzmir'de kelimini ziyaret etti. Aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Kemal Kılıçdaroğlu Ege Gümrük ve Dış, Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde memur Teoman olarak bilinen bütün yardımcısı Teoman Çoşkun Dudak'ı evinde ziyaret etti Kılıçdaroğlu şu anda devletin içinde olup devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan her türlü yolsuzluğa bulaşan 15 Mayıs'tan sonra acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye belge imha etmeye kalkan söze memurlar da sesleniyorum dedi. Hangi belgeyi yok ederseniz edin Bay Kemal o yolsuzlukların izini bulacaktır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Memur Teoman'ı İzmir'deki evinde ziyaret etti, aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. 20 Nisan 2023-1934 son güncelleme, 20 Nisan 2023-1934 Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde, Memur Teoman olarak bilinen müdür yardımcısı Teoman Coşkun Dudak'ı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, şu anda devletin içinde olup devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan her türlü yolsuzluğa bulaşan, 15 Mayıs'tan sonra acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye belge imha etmeye kalkan sözde memurlara da sesleniyorum. Hangi belgeyi yok ederseniz edin Bay Kemal o yolsuzlukların izini bulacaktır dedi. Takip et. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, memur Teoman olarak bilinen Teoman Coşkun Dudak ve ailesini İzmir'deki evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bugün devleti için çalışan yolsuzluklara boyun eğmeyen, haksızlıklara karşı duran saygıdeğer bir devlet memurunu, memur Teoman'ı ziyaret etti. Memur Teoman saygın bir kişi. Gümrükte çalışıyor. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almadığı için ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi gören bir kişi. Bu kişiye sahip çıkmak demek devlete sahip çıkmak demektir. Çünkü bunlar partilerin memuru değil, bunlar devletin memurudur. Memur Teoman'ı ve ailesini ziyaret etmek onlarla oturup kısa da olsa bir sohbet etmek benim için çok güzel bir olay. Memur Teoman 15 Mayıs'tan sonra inşallah çok daha güzel yerlerde olacak. Devletin saygınlığını koruyan, devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek, dedi. Aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu vesile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 Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmek bizim görevimiz. Bütün memur teomanlara devleti, ülkesi için vatandaşları için çalışanlara, onların haklarını teslim edenlere, onlara hizmet edenlere İzmir'den selam olsun. Rıza zahra adamlara telefon edip, gümrükten malı geçiremediniz, rüşvet verin, ne kadar istiyorsa verin diyor. Konuşma şöyle bitiyor. Rüşvet verip de memur Teoman rüşvet almayınca Rıza Zarrabat Teoman'a neler yaptım, ne vaatler yok ama yok adam almıyor diyor. Yani bu adam dürüst. Namuslu, ahlaklı adama sahip çıkmak Bay Kemal'in görevi. D.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Seçim Ana haber örterimiz devam ediyor, diğer haberimize geçiyoruz efendim. Maç sonucuna göre Trabzonspor yeni hocasıyla Sivas'ta gülemedi. Rıza Çalımbay'ın ekibi dört golle fırtınayı mağrup etti. Son dakika abone göre gün 30. haftasında demir grubu Sivaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan müsabakada birçok pozisyon yaşanırken her iki takımın da büyük mücadele sergilediği 90 dakikası nefes gezen karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi ekip 4-1'lik skola Sivaspor oldu. Kırmızı-beyaz ekipte iki gol atan Samu Saiz maçta yıldızlaştı. İşte haberin detayları. Maç sonucu Trabzonspor yeni hocasıyla Sivas'ta gülemedi. Rıza Çalınbay'ın ekibi dört golle fırtınayı mağlup etti. 20 Nisan 2023-22-25 son güncelleme 20 Nisan 2023-22-32 Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivas Spor ile Trabzon Spor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül stadyumunda oynanan müsabakada birçok pozisyon yaşanırken, her iki takımda büyük mücadele sergiledi. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi ekip 4, bir lig skorla Sivas Spor oldu. Kırmızı, beyazlı ekipte 2 gol atan Samus Saiz, maçta yıldızlaştı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Demir Grup Sivas Spor ile Trabzon Spor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Heyecan fırtınasının yaşandığı ve iki takımında büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Sivas Spor oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan müsabaka, ev sahibi 2004, birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivas Spor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 22, P ve 58. dakikalarda Samu Saiz ile 90 3 dakikada Kaysedo kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 11 dakikada lazar Markovic'ten geldi bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Sivasspor 34 puanla 10 sırada yer aldı 4 maçtır galibiyet alamayan Trabzonspor ise 45 puanla 6 basamakta yer buldu Sivasspor gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak Markovic dar açıdan affetmedi Trabzonspor, maçtaki gol perdesini 11. dakikada Lazar Markovic ile açtı. Bordo, mavillerin geliştirdiği atakta ofisin pası sonrası ceza sahasının sağında topla buluşan Markovic, dar açıya rağmen çok sert bir vuruş yaptı ve kaleci Ali Şaşalvural'ı mağlup ederek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Penaltı, kırmızı kart ve 1-1. Maçın 22. dakikasında Sivasspor'un kullandığı kornerde iyi yükselen Butas'ın kafa vuruşunu Orcan Çakır son anda çıkardı. O sırada Hakan Aslan ve stricir Larsen topu hamle yapmak istedi. Aslan, Larsen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi ve Danimarkalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Topun başına geçen Samus Aiz, meşin yuvarlak ile Urcan Çakır'ı farklı köşelere göndererek skora bir, birlik eşitliği getirdi. Geri dönüş 2-1 Ev sahibi ekip, rakibinin 10 kişi kalması ve eşitliği yakalamasının ardından ataklarını sıklaştırdı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol kanatta topla buluşan Maksimum Gradel, ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte kafasıyla aşırtma bir vuruş yapan Erdoğan Yurt'un şutu ağlarla buluştu ve Sivas Spor 2, bir öne geçti. Samus Ağız, 58'de farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya da etkili başlayan taraf olan Sivas Spor, 58. dakikada 3, bir öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Çaresiz'in pasında yay üzerinde gelişine bir vuruş yapan Samus Aiz, meşin köşeden ağlarla buluşturdu ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti. Son sözü Cahedo söyledi. Müsabakanın 90-3 dakikasında gelişen Sivas Spor Atağı'nda Gradel'in pası sonrası 6 pas içerisinde topla buluşan Kaysedo, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1-e getirdi. Belica'nın ilk maçı Trabzonspor, yeni teknik direktörün Nenad Beşikha ile ilk maçına çıktı. Bordo Mavililer, 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörün Nenad Beşikha yönetiminde ilk sınavını Sivas deplasmanında verdi. Hırvat Teknik Adam, ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasının ilk 11 güne göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Karadeniz temsilcisi, Sivas Spor maçına Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Markovic, Yusuf Yazıcı, Vardiy, Gomez ilk 11 ile çıktı. Deşika, Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Densilin yerine Bartra'yı, Peres'in yerine Doğucan Haspolat'ı, Sakatlı bulunan Bakasetas'ın yerine Yusuf Yazıcı'yı, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Vardiy'i oynattı. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Hasan, Edin Miska ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gabamin ile Bakasetas'ta karşılaşmada forma giyemedi. Sivasspor'da 4 değişiklik. Sivasspor'da teknik direktörünüz Can Altınmal, Ligde 1-0 kaybettikleri Bitlis Giresunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Çalınbay, Giresun Spor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kofi, Niji, Ulvestad ve Keston'un yerine Hakan Arslan, Gradel, Çarisis ve Yatabarı'ya şans verdi. Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke maç kadrosunda yer almadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Düşme hattı yanıyor. Geri dönüşte 3 puan. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz ben. <gülüyor> deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi yaşandı. Bitiş gördü. yararlar var. Allah'ın sen koru denildi. İlk deprem merkez olan Karababan pazarcık içerisinde fırtına vurdu. İlçede fırtına ve hortum nedeniyle bazı binadan çatısı uçtu. Ayrıca fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı. Bir otomobil ise ters döndü. Çatıların çatır, uçtu fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi. Bir kişi öldü, yaralılar var. Allah'ım sen koru. 20 Nisan 2023 17.51 Son Güncelleme 20 Nisan 2023 18.44 İlk depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini fırtına vurdu. İlçede fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Ayrıca fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı, bir otomobil ise ters döndü. Çatıların, çadırların uçtuğu fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. Takip et. Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu. Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Bazı konteynerler parçalandı, bir otomobil ters döndü. Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi. Ayrıca fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı, bir otomobil ise ters döndü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve afet ekibi sevk edildi. Ekipler yaralanan kişilere ulaşarak hastaneye sevketti. Hayatını kaybetti. Yaralılardan Seyit Nesimi Çama'nın 20 hayatını kaybettiği öğrenildi. Yağışın başladığını, bir anda ise fırtına çıktığını belirten vatandaşlar ne olduğunu anlamadıklarını kaydetti. İHA Çok sayıda yaralı var. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri zarar gören alanlarda çalışma başlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Batman'da trafik kazası bir yağı... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Yunanistan'dan Edirne'ye akın ettiler. 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız dediler. Alışverişin Edirne'ye gelen Yunan turistler Pazar Kule sınır kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu. Sınıra yakın bölgede bulunan Orestia kentinden gelen Edirne'ye gelen bir Yunan turist biz 3 kişi geldik ve en az 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız dedi. Yunanistan'dan Edirne'ye akın ettiler. 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız 20 Nisan 2023-18-12 Son Güncelleme, 20 Nisan 2023-18-12 Alışveriş için Edirne'ye gelen Yunan turistler Pazar Kule sınır kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu. Sınıra yakın bölgede bulunan Orestia'da kentinden gelen Edirne'ye gelen bir Yunan turist, Biz 3 kişi geldik ve en az 300 Euro harcayarak alışveriş yapacağız dedi. Takip et. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Yap işlet Devlet modeliyle hayata geçirdiği, Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır kapısına gelen turistler araçlarıyla uzun kuyruk oluşturdu. Edirne'ye alışveriş için Yunanistan'dan günübirlik gelen turist sayısını artırmak amacıyla modernize edilen sınır kapısında giriş ve çıkış olan iki peron altı çıkarıldı. Kapasitesi artırıldı. Kapasitesi 5 kat artan sınır kapısından günlük bin kişinin girişi çıkış yaptığı belirtildi. Gümrük yetkilileri bu çalışmayla Yunanistan'dan gelen turist sayısında artış olduğunu ifade etti. Edirne'den alışveriş yapıyoruz. Arkadaşlarıyla Yunanistan'ın Orestada kentinden gelen yanlı Andonyani, Orestiada'dan Edirne'ye 40 senedir geliyorum. Benim kardeşlerim burada. Türkiye'yi seviyorum. Edirne'den alışveriş yapıyoruz. Biz 3 kişi geldik ve en az 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız dedi. Orestiada'dan ailesi ve arkadaşları ile gelen Solakido Kiryaki de çok geliyoruz. Çok güzel. Sınır kapısı da çok güzel olmuş. İşlemleri de çok hızlı yaptılar. Eskiden biraz daha işlemler ağır oluyordu ama şimdi daha çabuk. Çocuğum, gelinim, torunlarım hep beraber geldik. Alışveriş yapacağız diye konuştu. Edirne'li esnaf da Yunanistan'dan alışveriş için gelen turistlerden memnun olduklarını ifade etti. D.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor diğer haberimizle geçiyoruz. Belediye pazarca esnafıyla anlaştı. Kuru soğan 5 lira oldu vatandaşlar akın etti. Haymana Belediyesi Ramazan bayramı öncesinde pazarca esnafıyla anlaştı. Esnaf pazarda kuru soğanın 5 liraya satılmasını sağlandı. Soğanın kilosunun 5 lira olduğunu gören vatandaşlar ise kapış kapış satın aldı. Belediye pazarcı esnafıyla anlaştı. Kuru soğan 5 lira oldu. Vatandaşlar akın etti. 20 Nisan 2023-16-20 son güncelleme 20 Nisan 2023-18-35 Belediyesi Ramazan bayramı öncesinde pazarcı esnafıyla anlaştı. Esnaf pazarda kuru soğanın 5 liraya satılmasını sağladı. Soğanın kilosunun 5 lira olduğunu gören vatandaşlar ise kapış kapış satın aldı. Takip et. Artan kuru soğan fiyatına karşı harekete geçen Haymana Belediyesi esnaflarla anlaşıp kuru soğanın kilosunu 5 liradan vatandaşa satılmasını sağladı. Uygun fiyata soğan satıldığını gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler dileyen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, belediye olarak bayram öncesi vatandaşlara bu şekilde destek olmayı uygun gördüklerini belirtti. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Reci Kaza Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimizle geçiyoruz efendim. Bayram arifesinde o belgeye tatilci akının geldiği gece arısından itibaren 15.000 araç giriş yaptı. Tatilcilerin yollardaki bayram hareketliği devam ediyor. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da da Ramazan bayramı arifesinde tatilci akını başladı. Bodrum'a gece arısından itibaren 15.000 araç giriş yaptı. Jandarma kent girişinde araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sonrası basın açıklaması yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar. Sürücüye dikkatli olmaları ilgâsında bulunduklarını söyleyiniz. Bayram Arifesinde o bölgeye tatilci akını. Gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı. 20 Nisan 2023 1558 son güncelleme 20 Nisan 2023 1601. Tatilcilerin yollardaki bayram hareketliliği devam ediyor. Mola'nın turistik ilçesi Bodrum'da da Ramazan bayramı Arifesinde tatilci akını başladı. Bodrum'a gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı. Jandarma kent girişinde araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sonrası basın açıklaması yapan Bodrum kaymakamı Bilgehan Bayar, sürücülere dikkatli olmaları ricahasında bulunduklarını söyledi. Takip et. Ramazan Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler ilçeye akın etti. DT gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı. Bodrum jandarma komutanlığına bağlı ekipler güvercinlik yol kontrol uygulama noktasında araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilge Han Bayar katıldı. Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi. Bodrum'da genelinde otellerdeki doluluk oranı %50'yi geçerken, trafikte yoğunluk yaşandı. Sürücülere dikkatli olmaları ricasında bulunuyoruz. Denetimler sonrası basın açıklaması yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, bakanlığımızın talimatıyla ilçemizdeki denetimlerimizi artırdık. Yayaların çok yoğunlaştığı bölgelerde trafik denetimlerimizi artırdık. Otogarın giriş çıkışında denetimler artırıldı. Otobüsler özel olarak denetleniyor. Sürücülerimize trafikte dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuyoruz ve herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz dedi. DHA. Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. DC kaza. Metrelerce yüksekten düştü. Ana haber ülkemiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz Adana'da dört öğretmen feci şekilde can vermişti. Öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgede yola yine kaya düştü. Korkunç olaya göre Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde meydana gelmişti. Yamaçtan kopan kayalar dört öğretmenin içinde olduğu otomobilin üzerine düşmüş ve araçta bulunan herkes hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede yola yine kaya düştü. Kapanan yol ekipler tarafından açılmaya çalışıldı. Adana'da dört öğretmen feci şekilde can vermişti. Öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgede yola yine kaya düştü. 20 Nisan 2023-16.45 son güncelleme, 20 Nisan 2023-16.45. Korkunç olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelmişti. Yamaçtan kopan kayalar, dört öğretmenin içinde olduğu otomobilin üzerine düşmüş ve araçta bulunan herkes hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede yola yine kaya düştü. Kapanan yol, ekipler tarafından açılmaya çalışılıyor. Takip et. Saim Beylifeke Karayolu'nda, 6 insanda saat 14.00 sıralarında, yamaçtan kopan kayalar, o sırada yoldan geçen himmetli ilk ve ortaokulunda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak, 32, Kınar Kılıç, 29, Ümmühan Dilbilir, 39 ve Rahime Topak, 37 yaşamlarını yitirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri dört öğretmenin öldüğü bölgede çalışma başlattı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün sahası olan Kısıklı mevkisindeki çalışmada kayalar iş makineleriyle kontrollü olarak parçalanıp kapanan yola düşürüldü. Kayalar hareket etmeye devam ediyor. Ancak yükseklerde toprak kayması olduğu için bazı kayalar hareket etmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgeye yakın noktaya düşen kayalarla yol trafiğe kapandı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri yolu tekrar açmak için çalışmalara başladı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Vecik kaza. Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte haber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyin. Sistemimizde yer alan reklamlara da tıklayarak bize de destek verebilirsiniz. Bu arada bayram Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramları şimdiden tebrik ediyoruz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle akşamlar iyi sohbetler.